günaydın arkadaşlar AKK'daki üçüncü günümdeyim artık bugün son gün ve buradan Köyceğiz tarafı Ortacağı yuvarlak çay ve şelalelere gitmek istiyorum videoları beğendiyseniz abone olmayanlar abone olabilirsiniz butonunu açabilirsiniz güzel yorumlar bırakabilirsiniz bu arada premier sırasında süper sticker ve süper chatlerim açıldı oradan da kanala destek verebilirsiniz sizi de kocaman yapıyorum bir başka bir nokta Akdeniz'de görüşmek üzere diyorum hoşçakalın Arkadaşlar sakin kent ünvanıyla Akyaka'nın 2 e, üç senelik çalışması sonucu çıkan kalesini ziyarete geldim. Hep deniz ya da azmak yapacak değiliz. Tarihle ilgili şeyler de yapmalıyız diye düşünüyorum. Ama şu an kazı çalışmaları sürdüğü için her yerde fotoğraf ya da video çalışması yapamıyorum. Müsaade istedim. Tamam dediler. Kazı çalışması alanı harici çekebilirsiniz dediler. Şimdi size biraz bahsetmek istiyorum. Bu kale ortaçağ dönemine ait bir kale. Karlıkların e, yaşadığı dönemden. Ama e, bir yaklaşık 2021 senesinde Muğla Üniversitesi'nin ortaklığıyla birlikte Ula Belediyesi ortak çalışma sonucunda 10 aylık bir süre içerisinde bu surları ortaya çıkarmış. Surlar da daha yeni oluşumda olduğu için bazı yerlerde gene kazı çalışmaları yapılıyor ve oralardan fotoğraf ya da görüntü almak yasak. Daha gömülü birçok sanat eseri var ama yoğun ve hızlı bir şekilde çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Surları göstereceğim size. Fazla detay alamayacağım kale ile ilgili. Kale 3 ya da 4 bölümden oluşuyor ama her bölüme gidemeyeceğiz. Sur kısmından size biraz görüntü çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar aşağıda dört tane kaya mezarlığı var. Bir tanesi küçük, e, halkın e, fakir kısmına aitmiş küçük mezarlıklar. Diğer üçü büyük, daha önde gelen zenginlere ait mezarlıklar. Daha çok çıkar ama şu an için dört kaya mezarlığı mevcut. Aşağıya doğru inemiyoruz. Dediğim çalışmalar da var. Sadece şöyle görmenizi istiyorum. Sakin kent ünvanına layık görülen Akyaka'nın bu surlarımda Allah bilir nasıl ama nasıl bir tarih yatıyor. Merhaba kolay gelsin. Teşekkürler. İsim Soyat olabilir miyim? E, Sude Bayraktaroğlu. Ya öğle yemeğinizde vaktinizi <gülüyor> bana ayırdınız. Yok, Teşekkür <gülüyor> ederim. Yukarıya çıktım ama ben çok fazla bilgi veremedim. Siz verirseniz sevinirim. Tabii e, ilk olarak bu alandan bahsedeyim. Tamam. Burası e, yukarıya göre dönem parkı var. Gökova köyü var ileride. Orada asıl ana kentimiz var İdima Antik kenti. Burası oraya bağlı bir mahalle. Buradaki yapıların liman yapısı olduğunu düşünüyoruz. Ee, alan henüz olarak şey, bir, bir bilgi vermiyor bize. Belki bir ihtimal olabilir diye düşünüyoruz. Buradaki bu çatı kiremitleri de yukarıdaki çatının tamamen böyle düşmüş. Evet. E, bir yapı. olabilir. Evet. Evet. Mesela şu merdiven alanın yan tarafında böyle tip aletler antik döneme ait, Mina'dan önce üçüncü yüzyıla ait tıp aletleri çok geldi. Bu ileride de yukarıya kaleye bağlı ayrı bir e, dehliz yapısı var. Orası da e, böyle Anakaya'dan içeriden merdiven oluşturmuşlar yukarıya doğru bir tünel açmışlar. Tüneli bulduk yani. Evet. <gülüyor> evet kaleye gelecek olursak kale de e, minattan sonra 7. yüzyılla e, 11. yüzyıl arasında tarihleniyor. Ama aralarda kesintili e, dönemler mevcut. Eee Bizans, işte, Geç Roma, e, Selçuklu, Osmanlı hatta Cumhuriyet dönemine ait bile e, seramikler, kaplar buluyor. Evet tiyatro alanı vesaire daha ortaya çıkmadı. Değil mi? Yok orası idime ama kent dediğimiz alanda da çalışmalarımıza devam ediyor. Yer, evet orası oraya gitmedim açıkçası. zor biraz daha arazi olarak. Hı hı. Ee, orada bir tiyatro yapı dediğimiz bir alan çıktı. Ama e, daha yeni başladık oranın çalışmalarına. Seci ne kadar sürer? Tam anlamıyla kalenin e, ziyaret edildiği sırada bilgi alınabilmesi açısından bilgilendirilmiş tabelalarda konulması ve hani insanların yürüş alanının tamamen açık olması proje yani e, burası ve yukarısının 5 e, yıl e, şu anlık e, bir proje şeyi var, süreci var. E, ödeneklere bağlı biraz daha bunlar. Yani eğer ödenek gelirse, şey sponsorlarımız olursa, artarsa daha uzun yıllarda sürer. Ama yani 5 yıllık kesinlikle yeterli bir süre değil. Evet Ağızı arkadaşlar sürer. bu videoyu izliyorsanız sponsora ihtiyacımız <gülüyor> evet. var, bilginiz <bir> olsun. <gülüyor> Çok kolay gelsin, görüşürüz. Iyi günler. Geliş ücreti alıyor muyuz acaba? Evet, alıyoruz. Ne kadar öğrenebilir miyim? Kişi başı 200 lira bir geliş ücretimiz var. İçerisinde şezlong şemsiye daha Ve e, yiyebileceğimiz alanlar var. Karnızı evet. acıkırsa bir şeyler yiyebiliyoruz. Esporan var, bar var aşağıda. Siz peki hep burada mısınız <gülüyor> en yukarıda? Yoksa en geliyor yukarıda. musunuz? En yukarıda. <gülüyor> Sabahtan akşama kadar. Pitek <gülüyor> başıma. <gülüyor> sıcak çünkü. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi günler. <gülüyor> Arkadaşlar her yerde karşıma bir şekilde dik merdiven çıkıyor. Neyse şimdi düzledik. Yokuşa aşağı iniyoruz. Yazık sıcaktı sabahtan akşama kadar orada olmak çok zor arkadaşlar. Akyakalı arkadaşlarından öğrendiğim kadarıyla burası özelleştiği için e, giriş ücreti vesaire pek tercih etmiyorlar. Halk tercih ediyorlar. Burası çünkü bizim yerimizdi diyorlar. Niye bir anda özelleşti de giriş fiyatı 200 lira veriyoruz diyorlar. Demek ki Akyaka Gençliği yeni tesislere açık değil. Aa, çok güzel bir su gördüm orada. Harika. Arkadaşlar ben biliyorsunuz şelale olayına bayılırım. Merhaba, Merhaba ne güzel şelale varmış. Selamlar. A ben ya ve şey içeriği gö görebiliyorsunuz direkt. gerçekten bayıldım. Bu orada. Yıllardır bulduğum şelale fantezisini yapsam mı? Fotoğraflandırma olarak. Modellikten gelme olduğum için arkadaşlar böyle güzel bir doğa olayı görünce şelalede gerçekten fantezilerim de var. Orada böyle güzel güzel fotoğraflar çektirmek istiyorum. Deniz gününde ayırdığım gün bugündü ama bir anda bulut girdi ve girdiği için biraz esintili olmaya başladı. Ege'nin denizi zaten soğuktur. E, denize giremeyeceğim galiba ama burayı çok bayıldım, çok güzel. Hani kendilerini geliştirmişler e, sahipleri ve güzel bir düzen yapmışlar. Daha da güzel olabilir benim elime geçse olur yani. Çünkü şey hani İstanbul'da yaşamının vermiş olduğu vizyon var ya ama onlar da e, olabildiğince başarılılar tek eksik aslında DJ kabini var. E, belli bir saat dilim arası hepahar olabilir. E, çünkü 200 lira giriş verilmesi ciddi bir şey. 200 lira giriş verince ak gençliği bir müzik bir hepahar da istiyor. Deniz çok temiz çok berrak hemen solda da azmak akıyor zaten. Azman bir o şelale kısmı vardı ya, Çınar diye reklamın oldu. Burası az maksu ama burası deniz bütünleşmiş birleşmiş çok tatlı dağların arasında minnoş bir yer ee, ve bu ağaç bayıldım tek başına böyle deyken ağacı gibi duruyor burayı dilek ağacı mı yapsam acaba şeyler assam birisi gelir biz Türk insanları meraklıyızdır iki pekavro görünce galiba Dilek direniyor diye bir sene sonra geldiğimizde de bu ağaca bakarız dolmuş olur büyük ihtimalle <gülüyor> Ne oldu yoruldun mu? Yoruldun mu tatlım? yoruldun mu yat uyu yat bebeğim yat uyu haa kozalağa mı atayım haa kozalağa mı atayım yat dur atalım kozalağa atalım atıyorum hoppa ne oldu? çok mu derin attım çok mu derin attım yok terliğimi vermem vermem Terliğimi vermem. Başka bir şey mi? Şunu vereyim. şuna atalım mı? Bak bunu bunu. Bak. At. <gülüyor> Kandırdım. Kandırdım. <gülüyor> bir günde ama çok yoruldum. güneş ya da deniz Denize girme de yoruluyor <gülüyor> Yani arkadan hepsi bir anda kavga ettiler. Böyle bir ortalık karıştı. Ak yakalı çarşıdayız arkadaşlar. Çok küçük bir çarşısı var. Şu an yürüdüğüm yol e, barlar sokağı gibi bir yol. Ama böyle geçmiyor tabi. Yolun başındaki ilk bar genelde Ak yakalı gençlerin tercih ettiği bir bar. E, göstereceğim şimdi. Harici de e, küçük var dediğim gibi kilimcisi, şile bezinden evsisi, incikçisi, boncukçusu. Klasik bildiğimiz sayfaya yer Hadi gelin buraları da bir gezelim sonra da yemeğe gidelim. Görüşürüz. Şu gördüğünüz yukarıdaki ahşap yerlerin hepsi butik otel ya da apart ve sarmaşıklarla sarılı. Çok tatlı balkonları var. gençler ya da orta yaşlı askyaka halkı ya da İstanbul'dan gelip de yerleşmiş insanlar bu yolu çok tercih ediyorlar. Çünkü başka da yolu yok zaten. İleride biraz sahil yolunda kafeler vesaireler var ama orayı gençler tercih ediyor ve müziğin sesi daha yüksek haliyle belli bir yaş grubu oralarda takılmayı tercih etmiyor. Facebook tarzı da yerler var. Bildiğimiz çok market var gördüğünüz üzere. Size Poison'u da göstereyim. Gençler burayı çok tercih ediyormuş ee, ve ben de birkaç kez önünden daha akşam saati Evet bayağı kalabalık olduğunu gördüm. Şu an çok fazla kişi yok ama da burası arkadaşlar. Taksim'deki bar kültürü mevcut ama e, şey yani Herkes birbirini tanıdığı için buraya gelmeyi tercih ediyor. Burası da orta alanı gibi bir şey oluyor. Akyaka'nın şöyle yukarıya doğru çıkalım. Fazla bir şey yok. Birkaç kilimci, şile bezinden elbiseci, incikci, boncukluk bu tarz şeyler gördüm. Yani burada çarşıda herkes birbirine laf atabiliyor arkadaşlar. Tanısa da tanıması da gördüğünüz üzere karşı gizem hediyelik diye bir yer var. Fatoş Gotik diye bir yer var. Hemen devam ettiğimizde yelken restoran varı görüyoruz. Otelin altı burası. Şurası ilgimi çekti. Alanya Karesi'ndeki kilimciler gibi. Çok tatlı kilimler satıyorlar. Yerli turistlerin uğrak yeri de olsa kilim demek ki bütün sayfiye yerlerinde var. Bu arada şu kilimden tablo gerçekten başarılıymış. çantalar da meşhur oldu bakar mısınız arkadaşlar 40 liradan satılıyor bez çanta plaja giderken ya da işte başka çarşıda vesairede kullanabileceğiniz çantalar zaten daha şeyine de gerek yok Akyaka'da lüks hoş, marka bir çanta taşımanıza gerek yok encık cincikler bu şekilde makyaka magnetleri var ben magnete bayılıyorum arkadaşlar ama şunlar daha esprili bakar mısınız ne polise alkol değil <gülüyor> yine yazlık yerde giyebilinecek elbiseler satıyorlar arkadaşlar her şey çok rahat ha, şunlar çok rağbet görüyor burada da aynı şekilde de görüyordur eminim ki. ben de aldım açıkçası çünkü şey uzun boylu olduğum için Burada da fiyatı 350'ye 350 satılıyor bunlar Park Moda'nın biliyorsunuz şeyde onu çekmiş miydim hatırlamıyorum üstünde gördüğünüz şeylerin aynısı versiyonu daha doğrusu Bir şey daha dikkatimi çekti Araplar Suriyeliler buraya daha keşfetmemişler hep yerli turist var ve Akyaka'nın yaşayanları burada e bu da güzel bir şey yani bu açıdan çünkü hani bozduğum çeşme vesaire tercih ettiğimizde artık onları her yerde görüyoruz hani kınadığımızdan değil ama kendi ülkemizi yabancıymışız gibi oldu burası en azından onlar tarafından keşfedilmemiş diyeyim size Eğer arzu ediyorsanız arkadaşlar hemen merkezdeki bu küçük restoranlarda da bir şeyler yiyebilirsiniz sol taraf meyhane balıkçı Hamarat Takı diye bir yanında bir yer var ama kapalı daha açmamış. Genelde hiriyelik eşya ve takı çarşıda çok fazla gördüm. Ama işte ekmek arası, balık, işte meze falan tarzı ufak ufak minnoş mekanlar da var karın doyurmak için. Hemen balık ekmek şöyle göstereyim ileride. Sandal balık ekmek diye mevcut mesela size daha önceden bahsetmiş miydim bilmiyorum ama şu olay burada çok mantıklı ya yani İstanbul'da da bazı mekanlarda var Evet ama rakını al yer her yer bu şekilde rakınızı alıyorsunuz ya da başka içkinizi neyse mekan sadece sizden yediklerinizi alıyor ve içki olayına karışmıyor Ocak başımız var Ocak başı ile birlikte hemen yanında gene et türü şeyleri yiyebileceğiniz bir e, çorba da içebileceğiniz salon var. Karşısında direkt evet, alternatif olarak balıkçı olmuş. Gökyüzü çok güzel. Gün batmak üzere. Hafif kızıllığı görüyorsunuz. Dağların arkasına inmiş durumda. Arkadaşlar bu ön taraf hemen şu yolun ön tarafı da direkt sahil, teknelerin olduğu yer ve sahildeki mekanların olduğu yer Arkadaşlar böyle bir yer buldum burada yani geliyorsanız eğer eve dönerken bal ve zeytinyağı alabilirsiniz yol üstünden de alabilirsiniz ama böyle bir dükkan buldum bir bakalım Evet, soğuk sıkımın fiyatını merak ediyorum. Büyük olanın en sağda. Aa, uygunmuş, zeytin aldı başına gitti. Hani ben Onlar soğuk sıkım olduğu için Milas'tan. Milastan. Hmm. Çok teşekkür ederim, uğrayacağım. İşte benim mekanım arkadaşlar. Geldik çok şükür, rahat meyhane. Müzikleri de çok güzel buranın seveceksiniz dekoru çekeyim sizin için bu de tabakta geliyor dün de saç kavurma yemiştim ondan önce günü de çökertmeydim üçü de çok başarılıydı şimdi bunu da yiyeceğim bu da başarılıdır eminim ki Ay bu kadar meyhane yeter hadi gelin sizi Akika'nın muhteşem kulüplerine götüreyim. <gülüyor> ama ben diyor